Dördüncü dereceden doğrusal denklemlerin sunumuna hoş geldiniz. Birkaç problemle başlayalım. Diyelim ki durum şu. Bir problem vereyim. 3 bölü x eşittir 5. Bu gördüğümüz problem şimdiye kadar gördüklerimizden biraz daha farklı. Çünkü burada x pay pi yerine paydada. Ve ben paydada x görmeyi sevmiyorum. Bu yüzden onu hemen mümkün olduğu kadar çabuk paydadan alıp paya koymak ya da en azından paydadan çıkarmak istiyorum kısacası. Paydadan sayı çıkarmanın en iyi yolu, denklemin her iki tarafını da x ile çarpmaktır. Ve böylece sol taraftaki x'ler, 2x birbirine götürürler. Sağ tarafta da 5x kalır. Bu işlemin sonunda x'ler birbirini götürür. 3 eşittir 5x sonucuna ulaşırsınız. Biz bunu 5x eşittir 3 olarak da yazabiliriz ve sonra bu iki yol hakkında düşünebiliriz. İşlemin şimdi iki tarafını da 1 bölü 5 ile çarpabiliriz. Bunu sadece 5'e bölerek de yapabilirsiniz. Eğer işlemin her iki tarafında 1 bölü 5 ile çarparsak sol tarafta x kalır. Sağ tarafta da 3 kere 1 bölü 5, 3 bölü 5 olur. Peki burada ne yaptık? Burada işlem çabucak birinci dereceden veya ikinci dereceden bir denklem haline geldi. Yaptığımız tek şey bu eşitliğin her iki tarafında x ile çarpmaktı. Böylece x'i paydadan çıkardık. Başka bir örnek yapalım x artı 2 bölü x artı 1 eşittir 7 diyelim. Burada paydamızda sadece bir x olacakken bu sefer x artı 1 var. Ama biz bunu da aynı yolla çözebiliriz. x artı 1'i paydadan çıkarmak için eşitliğin her iki tarafında x artı 1 bölü 1 ile çarpacağız. Bu işlemi sol tarafta yaptığımıza göre tabii ki sağ tarafta da yapmalıyız. Bu da 7 bölü 1 çarpı x artı 1 bölü 1'dir. Sol tarafta x artı 1'ler birbirine götürür ve x artı 2 kalır. Bir de bölü 1 vardı ama bunu bölü 1'i görmezden gelebiliriz. Bu tarafta da 7 kere x artı 1'e eşit oldu. x artı 2, x artı 2 olarak kalır. Unutmayın 7 ile x artı 1'in tamamını çarpıyoruz. O zaman burada dağılma özelliğini kullanacağız. 7'yi x artı 1'e dağıtınca 7 x artı 7 çıkar. Şimdi bu, üçüncü dereceden bir doğrusal denkleme dönüşmüş oldu. Şimdi yapacağımız şey, x'lerin hepsini denklemin bir tarafına toplamak. 2 ve 7 gibi sabit terimleri diğer tarafta toplayalım. x'leri de genellikle sol tarafta topluyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu, 7x'i iki taraftan da çıkarmaktır. Her ikisinden de 7x çıkarıyorum. Sağ tarafta bu 2 7x birbirini götürür. Sol tarafta da eksi 7x artı x'imiz var. Yani eksi 6x artı 2 ve sağ tarafta da kalan tek şey 7. Şimdi yapmamız gereken şey 2'den kurtulmak. Bunun için iki taraftan da 2 çıkarmalıyız. Geriye eksi 6x eşittir 5. Denklemi kaldı. Bu birinci dereceden bir denklem. Şimdi denklemin her iki tarafını da sol taraftaki katsayının tersiyle çarpmamız gerekiyor. Bu katsayı da eksi 6. O zaman, eşitliğin iki tarafında eksi 1 bölü 6 ile çarpacağız. Eksi 1 bölü 6 ile. Sol taraf eksi 1 bölü 6 kere eksi 6. Bu 1'e eşittir. Yani x, 5 kere eksi 1 bölü 6'ya eşitmiş. Bu da eksi 5 bölü 6'dır. Çözüm bitirdik. Eğer sonucu kontrol etmek isterseniz, x eşittir eksi 5 bölü 6'yı alın, x'in değerini alın ve sorunun orijinal halindeki yerine koyup işe yarayıp yaramadığını doğrulayın. Evet, başka bir tane daha yapalım. 3 bölü x artı 5 eşittir 8 bölü x artı 2. Burada paydadan çıkarmak istediğimiz iki ifademiz olmasına rağmen burada da aynı yolu uygulayacağız x artı 5'i ve x artı 2'yi paydadan çıkarmak. Paydada bulunmalarını istemiyoruz, değil mi? İlk olarak, x artı 5'i çıkaralım. Daha önce de yaptığımız gibi, eşitliğin her iki tarafında x artı 5 ile çarpıyoruz. x artı 5 bölü 1 de diyebiliriz. Çarpı x artı 5 bölü 1. Sol tarafta bunlar birbirini götürdü. 3 eşittir 8 çarpı x artı 5 bölü x artı 2 kaldı. Üst tarafta da sadeleştirme yapabilmek için, x artı 5'i 8 ile çarpıyorum. Bu da 8x artı 40 bölü x artı 2'dir. Şimdi de x artı 2'den kurtulmamız lazım. Bunu da aynı yolla halledebiliriz. Şimdi denklemin iki tarafında x artı 2 bölü 1 ile çarpalım. x artı 2 bölü 1. Yani her iki tarafı da x artı 2 ile çarpıyoruz. Böyle bir demesek de olur. Sol taraf 3x artı 6 haline geldi. Her zaman 3'ü dağıtmayı unutmayın çünkü bunu tüm ifadeyle yani x artı 2 ile çarpıyorsunuz. Sağ tarafta ise bu x artı 2 ve bu x artı 2 birbirlerini götürdüler. Geriye 8x artı 40 kaldı. Şimdi üçüncü dereceden bir denklem. Eğer 8x'i iki taraftan da çıkarırsak, eksi 8x artı sağ taraftaki x'ler eksi 8x, sağ taraftaki x'ler birbirini götürür. Yani eksi 5x artı 6 eşittir. Sağ tarafta da 40, 40 çıkmıştı değil mi? Şimdi bu eşitliğin her iki tarafından da o zaman 6 çıkaralım. Eksi 6, eksi 6. İşlemin devamını buraya yazıyorum. Şimdi her iki taraftan da 6 çıkarırsam, sol tarafta 5x, sağ tarafta da 34 kaldı. Birinci dereceden bir denklem haline geldi. Şimdi her iki tarafı da 1 bölü 5 ile çarpalım. Eksi 1 bölü 5. Sol tarafta x'imiz var ve sağ tarafta eksi 34 bölü 5. Eğer az önce ne yaptığımı anladıysanız artık dördüncü dereceden doğrusal denklemler çözmeye hazırsınız. İyi eğlenceler, tadını çıkarın.